Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Manyak craft'ın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım. E, aşağıdan kanalımıza videoda like atmayı unutmayın. Bu videoya sizden <gülüyor> 5 like ekliyorum. gelmesi de canınız olsun arkadaşlar. Neyse geçen bölüm hatırladığınız gibi. E, demirleri şey yapmıştık Ve Demirle şey bulmuştuk Biraz da elmas Neyse konular biraz azalmaya başlıyor arkadaşlar e, Bu arada size bir şey daha soracağım Lütfen bu soruları Yorumlar kısmına biriniz yazsın Çıldıracağım abi Vallahi bak ciddi yorum çıldıracağım e, Şimdi Ben Yemek eşyalarını G moddan mı alayım Yoksa İkinci sezondan mı yapalım bunu? Ee, şimdi ikinci sezonun olup olmayacağının bir garantisi yok. Bence Game Hot'dan alalım diyorum ben. Ama tabi e, değerli izleyicilerimizin de e, bunun önemi çok şey. Bunun önemi çok daha değerli. Yani mesela siz dersiniz, e, Hayır ya alma Game Hot'dan boş ver. Derseniz tamam ben eyvallah derim yapma ama ama derseniz game moddan al yaparım ee, Çünkü dükkan filan açacağız konular azalmaya başladı böyle gidersin Haftaya final yapabilir çünkü konu var ama işte konuyu işleyemiyoruz nasıl diyeyim ee, Bir koyun yok mu ve dur game moddan alalım bir saniye Sayın izleyicilerimiz hemen game moddan bir koyun alıp geliyorum dur dur Hemen bir koyun alıyorum kapan kapı Evet şimdi G montumuza giriyoruz arkadaşlar Eee dur G montumuza giriyoruz Eee mode Doğru yazmış inşallah. dur bakayım Şu an gmod 1'e girdiğim diye biliyorum galiba. Evet şu an gmod'a inmiş görünüyor. Dur. Şimdi. Bir tane coin alalım arkadaşlar. Ee, dur. Arama şeyi nerede? Heh buldum buldum buldum. Tamam. Tıkla şuraya. Buraya bir coin yazalım arkadaşlar. Şimdi. Bu koyundan bir item düşüyor. Biz bu item'dan. Ee, yapacağımız eşyaları yani yemekleri bu koyunlardan yapıyoruz. Ama nedense buktan mı ee, yoksa modu sonra yüklediğim için bilmiyorum. Cevabını lütfen diyenler yazsın yani nasıl çalışıyor bu. Şimdi dur. Kaçta bu? Ee, dur. Şeye basalım. Yedi. Tam. Tutturdum. Baş. Şimdi koyunu koydum arkadaşlar. Değil mi? Ee, neyse. Koyun nerede? Koyun nerede? Koyun nerede? Heh, önümde şu an. Önümde. Lan dur kaçma, kaçma koçum. Tamam. Bak şimdi sadece bize yünü düşüyor. Bize bir et daha düşüyor. Ee, bir normal et, bir de oyunu kend e, modun kendi eklediği bir et var. Biz bu etten şey yapıyoruz işte. O yapacağımız yemeği yapıyoruz. Ama eğer derseniz game moddan al, game moddan al, hemen. G moddan al dediğinizde bir dükkan açarım bir eşyanın veya bir yemeğin dükkan eşya yapabiliriz dur bir şeyin e, şeyini yapabiliriz mesela ben ne dükkan açmak istiyorum şu ve şunun dükkan açmak istiyorum bir de döner yani kebap döner filan ayran bunların dükkanını açmak istiyorum e, sadece konu olsun diye tabii ki bunu kimse almayacak. Yani boş boşuna yapıyorum ama olsun. Burada ee, Bu arada monitörümde bir sıkıntı falan çıkmaya başladı arkadaşlar. Ee, geçen monitöre bir tane yapıştırdım herhalde ondanıdır. Delete'ti beni geçen. Diyor ki, e, tuşlar takılmış. Diyor ki, reset atmak istiyor musunuz? Reset atmak istiyor musunuz? Yes no. Yes no. Atmak istemiyorum. Ne o diyorum? Tekrar geliyor aynı şeyi açıyor. Bir tane koydum. Ne seki ee, atmadı restor. Restor atsaydı şu an ekranı filan ayarlamam. Bo. Yani bu monitör GG olmak üzere. Yani ben bir yumruk daha yapıştırsam bu monitör ölür ya temiz. Şu an monitör diyor ki abla ne olur bana vurma. Tamamdır. Şimdi Bunları aldık. Ee, demiri bırak. Şey Demir diyorum. Neydi bunun adı? Altını bırak. Altının ismini unuttum. Neyse. Şimdi Bizim bir set çekmemiz lazım. Set set set set. Heh. Demir. Tamam. Şunu çektik arkadaşlar. Bunu çektik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi e, bu bölüm Biraz daha madende sürüneceğiz. Anasını satayım. Tek bir şuna 8 demirimiz gitti ya. Çıldıracağım abicim çıldıracağım ya. Yeminle bu oyun beni çıldırtacak ya. Tımarhane yapacak bu oyun beni ya. Valla bu mapten benim çektiğim nedir arkadaşlar. İkinci sezonda vallahi ben bir daha kumlu mumlu şey yapmayacağım ya. Map dışarıda bir şeyler var mı? Ha, buraya inmişiz. tamam burası sakat iş kapat şurayı böyle kapat burası sakat iş Sakat Sakat sakat sakat iş Sakat iş ay anasınıa Fare gitti dur Geldi kendine Tamam Fari de kafayı yedi ha arkadaşlar Vallahi benim eşyam olan her şey kafayı yiyor Neyse Neyse neyse neyse şurada bir ev var Öv, Burası ben niye ev diyorum ya Kafam karıştı RP'lerde hep diyorum ya şurada bir ev var Şuraya gideceğiz diye <gülüyor> Bu arada yarın Remzi Baba 17.00'da e, Web TV'de 15. bölümüyle Evet Yavaş yavaş finale doğru gidiyor Remzi Baba Size şimdi bir soru sormak istiyorum arkadaşlar Sizce Bak bunlar işimizi görebilir Sizce Remzi Baba'nın finalinde Kazanan hangi tarafta olacak Remzi Baba'ya düşman olan mı Yoksa Remzi babamı alacak bu maçı Sizce Evet Bu savaştan kim canlı kurtulacak Remzi babamı Remzi abi biliyor senaryoyu da Remzi abi sen yazma çünkü sen senaryoyu biliyorsun <gülüyor> Adam dizide yani senaryoyu bilmesi Doğal bir şey Hatta bazen da yapıyor ya,remzi abi bu yolda çok iyi ya Aha. Redstone Redstone yeter lan redstone, redstone. Bize demir lazım icraat yapmamız lazım bizim Bakayım Bir şey yok tamam Ama buraları kapatalım ama vallahi buralar sakat iş Valla düşersek Sıçarsın hesabı Ama dur ya ben şunu almaya çalışacağım arkadaşlar dur Şimdi Ana ne. Demir varsa redstone var, redstone varsa demir var, tamamdır. Şimdi şunu kıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi şu redstone şuradan, redstone'un olduğu tarafa doğru gidelim. Bu taraf lan. Bir saniye, korka korka gidiyorum şimdi yani bir düşsek var ya. Temiz, temiz yani temiz temiz düşeriz sonra gel ara ki bir daha burayı bul şöyle yol açmamız lazım bak ananı tamam demir varsa ben o sonu da alırım şeyi de alırım Redstone'un olduğu taraf neredeydi ya Redstone son şurada diye biliyorum dur geri gel böyle gel gel gel gel gel gel, gel. evet kazdığım yerde tamam kazdığım yerde düzgün Düp düz düz yavaş ve sakin yavaş ve sakin redstone redstone Tamam evet arkadaşlar redstone'u ele geçirdik arkadaşlar Tamam Tamam şimdi gelelim Malın güzel tarafına demir Demire gelelim arkadaşlar. Arka bu arada madeni fazla yapıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yani aslında dükkan açacaktım ama siz yorumlarda bir şey demediğiniz için yani ben gene bunlar izleyicileri soyayım. Sonra bana gelip "Lan niye bu alıyorsun lan?" "Senin Ben ağa." "Koyun falan diyecekler." Anladınız yani orada ne demek istediğimi. Şu an çocuklar izliyor diye fazla küfürlü konuşmak istemiyorum ama çıldırınca arada küfür edebiliyorum zaten yani şöyle bir şey diyeyim sinirliyken yanıma Remzi abi hariç kim gelirse ana bacı girerim bende öyle bir yön var sinirliyken kim kimse üstüme gelmesin yani sinir herkes var ama benimki iki kat Hani şu olur ya, yolda gidersin birine yanlışlıkla kol atarsın Adam sana böyle ters ters bakar Der ki Ne kol atıyorsun lan özür dilemeyeceğim gider Adam özür dilemez Adam kafayı koyar gider ben de o hesabım <gülüyor> Hani öyle var ya Bazıları kolunu kopartır <gülüyor> Öyle mi yani Dünyada manyak çok arkadaşlar çok ciddi söylüyorum manyak çok yani şöyle bir şey diyeyim adam e, kar neydi üzüm ve elma vermiyor diye gitmiş adamı kesmiş <gülüyor> ciddi diyorum yani böyle bir olay yaşanmış e, haberlerde okudum adam elmamı elmayı falan vermemiş gitmiş sonra adamı bir güzel Öldürmüş <gülüyor> Bir elma için Rahmetli oldu Vay vay vay Ulan <gülüyor> Bir gülüşüm geliyor Bir taraftan da üzülüyorum yani Neyse demiri aldık mı aldık arkadaşlar şimdi gene gidelim ama bu sefer gmodla gideceğim Çünkü video çok uzuyor ee, Hep manyakraftı uzun tuttuğum için videolar gecikiyor arkadaşlar Bazı videolar aksıyor ben bazen stok bölüm yapıyorum çünkü bazen bir yere filan gitmem gerekiyor veya bir işim filan çıkıyor ve kendimi bir diziye kaptırıyorum Öyle bir şey oluyor Sonra e, Gel bir de şeyi topla arkadaşlar Yani kendimi bir şeye kaptırınca Şapamıyorum şey durduramıyorum kendimi mesela Bazen rol, rol Play e kaptırıyorum kendimi Mesela hırsız vs polisi bir kere 3 saatlik bir Bölüm çekmiştim Tabii siz oraları part part seyrettiniz yani oradan kaç bölüm çıkmıştı baya 20 bölüm mü 30 bölüm mü baya bir bölüm çıkmıştı oradan Yani bir şey kendimi kaptırınca durduramıyorum kendimi ciddi diyorum bende böyle bir şey var Yani ee, bu başka kişilerde de olabilir Yani karaktere bağlanmak var bir de ben şeye çok bağlanmıştım ya Besat'a ama maalesef içimdeki besatı öldürmeyi başardım bravo artık şeyine kına yakarsın artık şeyine kına yakarsın bitirdiniz besatı içimdeki besat öldü Allah çok özledim o karakteri. Yani şöyle bir şey diyeyim. Mesela bir kolum. Bir kolum. Bir kolumun yarısı. Canlandırım karakterlerle. Şey alakalı. Bir de. Normal kolum var. Nasıl diyeyim işte. Öyle bir şey. Şu an bak fareyi tuttuğum normal kolum. Klavyeyi kullandığım rol play çektim. Hep bu elle ben rol çekiyorum. Bu halde diğer elimle de. Ee, ben niye kameraya doğru yapayım ya? Webcam açmadım ki. Vallahi iyice kafayı yemeye başladım ha. Şey var ya, neydi o? Ananı satayım. Ben game moddan çıkmayı unutmuşum ya. Ananı bacını gelmişini, geçmişini, yedülü silahını, soyunu sopunu. Neyse sönmeyeceğim söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. <gülüyor> Çocuklar izliyor olabilir. Dur. Neyse kendini yapmaya çalışayım. Redstone. Redstone. Redstone. Redstone. Sword'u gördün dur. Heh. Dur, nerede? Neredesin lan? Alo, neredesin hacım? Madenlerin orada görmüştüm ya. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Dur yavaş yavaş. Dur. Buldum buldum Kızıltaş Tamam Kızıltaş diye geçiyormuş 3 tane alalım şunu şöyle silelim ee, Bu arada 8 tane ray aldım arkadaşlar İleride belki razım olabilir diye Gerçi çok ray var da oradan toplarız ya Neyse şimdi Ben şu yanlışlıkla kırdıklarımı şey yapıyorum arkadaşlar Alıyorum izin izin Tamam 29 tane geldi eğer ben 29 tane Reston aşağı düşürdüm ya Tüh. Neyse arkadaşlar şimdi game moddan çıkalım Eee Ya G moddan çekesim var ya Seti ciddi diyorum Çok kızarsınız ama Derse Ali sıkıntı yok kızmayız Eyvallah Derin bir şey Bak şurada bir şey çıkacak gibi Bir his var içimde ya Ben bunu almadan buradan gider miyim hacım ben, ben bunu almadan buradan gider miyim ben bunu almadan buradan gider miyim oy şunun güzelliğine ve şunun tatlılığına bak ya Allahı. Şunun güzelliğine şunun tatlılığına bak oy vay, oy, oy. ananem şimdi şunu kırsam elmas gidecek. Peki ben bunu yapar mıyım? Hayır. Yapmayacağım. Ben bu elması almak için kaç gündür seferber olmuşum. Bu elmas var ya, küçümsediğimiz bu elmas illerde bana çok lazım olacak. Ben küçümsemiyorum elması da Minecraft'ta. Ama bazıları küçümsüyor elmaslar lan zümrüt şey işte daha iyi elmaslar lan oğlum sen zümrütü daha zor buluyorsun yani e elmasa laf edeceğine sen zümrütten laf et yani adam diyor ki elması bulmak çok kolay zümrütü bulmak zor Lan elması da bulmak zor. Hele ki sen gel bir de bu mapte oyna bakalım. Sen bu mapte oyna bakayım. Sen bir tane şey bulabilecek misin? Zümrüt. Bir tane zümrüt zor bulursun. Neyse neyse. <gülüyor> Ali gene çıldırma şeylerini yaşıyor. Ee, arkadaşlar bu arada Eee Mod paketini bitirir size verebilirim. Yani isterseniz tabii. Mod paketini size verip böyle bir final yapabiliriz. Tamam buradan beş tane çıktı. Oh! Allah! Evet şu an 20. dakikalara doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, biraz daha gezelim. 20. dakikayı bulmadı veya dur. Bitirelim arkadaşlar burada videoyu. Maalesef seti çekemeyeceğiz. Elmas set mi çeksek acaba? Çünkü elmasımız fazla. Hmm. Bence elmas seti çekmek çok daha mantıklı değil mi arkadaşlar ya? Çünkü. Altında çekebiliriz. Altın çekecek mi arkadaşlar ne diyorsun? Şu an 15 tane elmasımız var. Eğer siz derseniz elmas çek, elmas çekerim. Eğer derseniz altın çektim. Altınımız daha fazla altını bulmak daha da kolay. Hangisini istiyorsunuz arkadaşlar? Ee, söyleyin. Bu videomuzun burada maalesef zoruna gelmek zorundayım. Çünkü e, sıkılan olabiliyor. Sonra gelip bana şeyden sövüyorlar, Instagram'dan sövüyorlar. Bu videonun burada sonuna geldim. Şu seti de boşa yaptık ya. Vallahi dur. Sileceğim ben bunu. Alacağım gerek arkadaş. Devirimi ya. Bana ne? Bilseydim hepsini harcadığını yapmazdım. O, sil şunu. Bunu yapmadım sayın tamam mı? Bunu yapmadım bunu görmediniz siz şu an. Şu an bizim 9 tane demirimiz var. Çok bir taktik yaptım aferin abi. böyle ilerle. <gülüyor> Neyse şunu şöyle. Bunu ısıtıp tabii bitirsin Aynen bunu ısıtalım. Öyle bitirelim. Sana diyecek ki lan gemattan aldım bizi ya lan dangalak. Keşke şu demirden şey çıksa ya. Dört tane filan çıksa bir bir taneden. Şu an demir zengini olmuştuk. Yeminlen bak. Şu an 13 tane demirimiz var. Evet. Golem sıfırımıza girelim. Eee GM model 0. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoya sizden yorum 20... 5 like bekliyorum. Eee <Gülüyor> Yarın Remzi Baba 17'si yeni bölümüyle Sizlerle olacak Kaçırmayın e, Aksiyon komedi Ve Şey seven işte çatışma sahneleri Sevenler direkt Remzi Baba'ya Yarın 17 uçsun Yani izlemek isteyenler e, Uçsun arkadaşlar Gerçekten senaryosu iyi bir dizi Remzi bir de do doğaçlama yapıyor diziye daha da renk atıyor. Yani Remzi dediğim de Recompane Entertainment. Ha. Yani o adam dizide. O adam dizideyse kesin süperdir yani. Biraz Remzi abi övelim. Neyse bay bay ya. <gülüyor> Videoyu nereye getirdim? <gülüyor> bay bay. F12 şu basmıyor bak bu aralar. Sesimi de durdurulmuyor bu cihaz.